0,36'yı kesir olarak yazalım. Bunu yapmanın bir dolu yolu var, ama benim tercih ettiğim yol şöyle. 0,36 dedik. Bu da yüzde 36 ile aynı şey. Başka bir şekilde düşünelim. Bu yüzde birler basamağında bu da onda birler basamağında. Bunu onda 3 ya da yüzde 30 diye gösterebiliriz. Yani, yüzde 36 veya 36 bölü 100'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Kesir haline yazdık, şimdi de sadeleştirelim. Hem 36'nın hem de 100'ün ortak bölenleri var, değil mi? İkisi de 4'e bölünebilir. Payı ve paydayı bakalım 4'e bölünce, kesri nasıl sadeleştireceğiz? İkisine de aynı şeyi yapıyoruz, böylece kesrin değeri değişmiyor. Pay'a da paydaya da aynı işlemi uyguluyoruz. 36'yı 4'e bölersek 9 kalır. 100'ü de 4'e bölersek 25. Geriye başka ortak bölen kalmadı. O zaman kesri en sade halinde yazmış olduk. Hepsi bu kadar.